Herhangi bir sensörü ayarlarken o sensörün ölçtüğü değerleri gerçek zamanlı olarak nasıl okuyacağınızı bilmelisiniz. Yani bu değerleri alıp görebilmeli ve yazılım içerisinde kullanabilmelisiniz. Bu her sensör için geçerli ama örnek olarak dönüş sensörünü ele alalım. Üstüne tıklıyoruz. Ayarlar sayfası açılıyor. Öncelikle motorun takılı olduğu portu seçtiğimizden emin oluyoruz. Solda Gerçek zamanlı ölçüm penceresi var. Her sensör için bir tane bundan var. Motoru çevirdiğimde, bu kutucuktaki değer gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. Ölçüm, derece cinsinden veriliyor. Motoru belli bir konuma getirip, sıfırlaya tıkladığımızda, ölçüm sıfırlanıyor. Sonra motoru tekrar çevirdiğimizde, dönüş açısını yine okuyabiliyoruz. Bunu her sensörde yapabilirsiniz. İster ışık sensörü olsun, ister mikrofon olsun, fark etmez. Port ayarını ve bağlantıyı kontrol ettiğiniz halde ölçümü gerçek zamanlı olarak göremiyorsanız, her şeyi kaydettikten sonra programı kapatıp açabilirsiniz. Bu bazen sorunu çözüyor.